Salam aziz izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bulgur pulovunun hazırlanması kaydasını çekip bölüşeceğim. Bulgur pulovunu pişirdik de toyuq etinden istifadə olunur esasen. Ama ben quzu etinden istifadə edeceğim bu dəfə. Quzu ıtı de bulgur pulovuna çok güzel tad vereceğidir. Erzaklarımızı hatırladım. 2 stekan bulgur üçün Bizə bir baş soğan, orta ölçüde, xırda doğranmış şekilde götürmüşüm. bir orta ölçüde biber, yaşıl biberi xırda doğranmış şekilde. Tamat pastası, bir çay kaşığı və soyutma pomidordan istifadə edeceğim, Xırda doğranmış ök və 100 gram kadar su eti xırda doğranmış şekilde. Zövbe görə duz və mızı pul biberden istifadə edəcəyik. İlk əvvəl tavaya soğanları əlavə edib. Üzərinə Kereyağını alabiliriz ve bir kadar kovuruz. Soğanın üzerine bir kadar duz alabiliriz, ki koku yayılmasın ve soğan yakışıca ölsün. Çok kızartmırı ve üzerine kovradığımız ertleri alabiliriz. Ət soğan bir kadar boğrulur, üzerinde kökü alabiliriz ve doğradığımız biberleri alabiliriz, yeniden bir kadar boğrulur Tomat pastasını alabiliriz Soytma pomidoru alabiliriz Görüşürüz terevazlarının röngi necə güzeldir Bulgur klobunun Rengi tomaton ve pomidor soğutmasına göre kırmızıya çalmalıdır, ona göre çalışan pomidoru bol edilir. Zövbe göre kırmızı pul biberimizi ve duzumuzu ekleyelim ve üzerine iki stekan götürdüğümüz bulguru yakışıca büyüyoruz, sonra ise ekleyelim ça karıştırdıktan sonra üzerine iki teken bulgurucu 4 istekan gayynar su veleri suyu çalışın isti şekilde yalar vereyimin ve altın zev odda püşmeye koyup Erzis izlenicilerimiz artık yemeğimiz hazırdı. Yemeğin hazır olmasını bilmek için bakın gazanın dibine bakın bu şekilde görürsünüz, bakırı görünmez tamam suyu çekilmiştir demek ki yemeğimiz hazırdı. Gördüğünüz kimi terabenzer ve erz çok güzel görünür görünüş verir yemeğimize. Bakın siz de bu şekilde pişirin çok tatlıdır lezzetlidir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nöbeti videolarımızda görüşene Bye.